İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeyim Emin Çapa ile geziyorum. Şimdi buradaki eserleri sizin için soruyorum kendisine Emin Bey, bu koltuğu bu, anlatır mısınız? Bu, bu konu, bu, bu, bu, bu, bu. Antik kentinden uh, çıkmış, orada tiyatronun fotoğrafı var. Bu e, tiyatronun önünde zeminler, soğudular ıı, ve yaptığın büyük kambiye yani, gelen kişiler için özel koltuklar görüyorsunuz. Bu koltuk. Hemen grifon var. Grifon bir mitolojik hayvan. sphinx gibi düşünün. Kartal başlı. Ayaklar aslan pençesi şeklinde. Grifonun kanatları var. Burada kanatları görebilirsin. Biraz ters etkisi. Kanatları nasıl kıvrıldığına. Evet, şöyle şu şekilde. Önce iki tarafında grifon olduğu bir Arkada iki grifonun kanatlarının birleşmesi içindir bir durum ne demek? İnsanlar normalde bir maceraya arkasında kalıyorlar. Arkasından hissediliyor. Bir tek şu hissinden. Bir Bir şey daha sormak istiyorum. Şu heykellerin başı neden kesik? Dikkat ettim, hepsinin başı yok. <gülüyor> Heykellerde en büyük sorun kollar ve baştır. Kolsuz ve başlısız heykelleri torso diyoruz çünkü kopuyor. Bunlar mesela bu heykel önce 2. yüzyıl, 2. yüzyıl demek, 2200 yıl önce yapılmış, 2200 yıldır. Bunu korumak o kadar kolay değil. Yani başları, kolları korumak kolay değil. Onun için kollar ve başlar özellikle gördüğünüz ile kopuyor. Yani çiftliğe gidibiliyor. Çoğunluklarda bulunamıyor. Bazen ayrıca bulunmuyor. Onun için genelde hep <Gülüyor> Mesela burada başka bir şey görüyoruz. Burada heykeğin başı ayrıca yapılmış. Heykelle birlikte yapılmamış. Bakın şurada bizim yerini yok bunun içine yerleştirmiş. Bak şurada bir yeri var. Buraya konmuş bu heykel. O şimdi kim bilir? nerede? Orada bir doğa. Bakı sağınızı Burada al köpeği aslan Pardon o domuz galiba değil mi? Domuz, aslan domuz mu? Aslan. Yakışıklıymış değil mi? Aslan, aslan. Asla. <gülüyor> Satir şeytansı yaratı temsil ediyor. Kır tanesi bağlı satırlar. Ee, ve biraz daha böyle hani baştan çıkarmayı, estirmeyi, kendinden geçmeyi e, falan temsil ediyorlar. Yani o kendinden içip, kendinden geçip, çırgınlıklar e, yapmayı dinlisosun e, veya romadaki adıyla bakıyorsun. E, şenliklerinde e, özellikle çok görüyoruz onları estiriyorsun yani içki veya şeflekle kendinden geçiyorsun, onu e, temsil e, ediyorlar. Şimdi burada torslon ne demek onu göreceksin. Bacaklar kokmuş, baş kolumuş ama burada kolum parçası kokmuş. Bizimler içerisinde de düşüyor, üstüne toprak geliyor, böyle oluyor. Dolayısıyla da kollar çok güzel. Bir evet, şurada görüyorsun bir ağaca yaslanmış bir halde olduğunu görüyorsun. Saçlar kıvırcık. Şekil yapılmış. Baş sola doğru, evet. e, hafifçe çelik ve ufka doğru e, bakıyor, dudaklar e, e, kapalı, bizde ifadesiz bir e, surat var. Bu Halikarnas'ta bulunmuş, milaktan 30'la milaktan 30'a 395 arasında bir yerde yapıldığı e, tahmin ediliyor. Bir rahip heykeli. E, Romalılarla e, antik Yunanlar arasında bir fark var. Antik Yunanların hayal güçleri çok acı ideal ediyorlar, değiştiriyorlar. İdeal düzenliğin peşinde koşuyorlar. E, Romalılar öyle değil. Romalılar tanrılarının bile çok büyük kısmını e, Yunanlılardan arıyorlar. Onların hayal gücü de daha küçük. E, mühendis Romalılar, çok güzel mühendislik işte Roma yolları o kemerler, köprüler e, onları yapıyorlar. Yunan'da kemer yok örneğin. E, dolayısıyla bu sanata da yansıyor. E, Yunanlar ideal erkek ve ideal kadını arıyorlar. Ee, Yunanlılar. E, Romalılar da öyle gibi. Romalılar sizi tasvir e, ediyorlar. Dolayısıyla daha gerçekçi vekil yapılan kişinin daha gerçekçi tasvirleri e, var Yunanlılar da. Bunu da çok güzel şekilde, e, bayağı gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiş. Sakallarını e, görüyorsunuz. Yan tarafta saçlar edilmiş şurada, şurada döküldüğünü görüyorsunuz. Topasını görüyoruz kendisini hemen üstünde, ilinde de tutuyor zaten yan taraftan da tutuyor. Gayet gerçekçi. Bir başı görüyorsunuz. şurayı bütün güzelliğiyle. Roma dönemine ait bir kadın başı heykeli, bir kadın heykeli. İşçilik mükemmel. Şu taştaki oymalar, kıvrımlar. Yine Roma dönemine ait bir kadın bir Asklepios heykeli. İzmir Arkeoloji Müzesi çok küçük bir müze. Bunun sebebi de Efes'in, Bergama'nın kendine ait müzelerin olması.